bir şalıkta affetmek gerek, affetmezseniz affedilmesiniz. Bir rafa alma için affetmek gerek, affetmezseniz affedilmesiniz. Bir rafa alma için affetmek gerek, dost, affetmezseniz aff. Ka karşı borcumuz var öyle çok Borcumuz ödenemez kadar büyük Hak bize acıdı dedi borcun yok Affetmezseniz affedilmezsiniz Hak bize acıdı dedi borcun yoktu Affetmezseniz affedilmezsiniz Affetmezseniz affedilmezsiniz Bize borçluyu yakalarsak Boğazına sarılıp affetmezsek O zaman bizleri de affetmez hak Affetmezseniz affedilmezsiniz O zaman bizleri de affetmez hak Affetmezseniz affedilmezsiniz Affetmezseniz affedilmezsiniz Kalpten affetmezsek hak bize tıpkı öyle davranacak borcumuz suçumuz affolmayacak affetmezseniz affedilmesiniz borcumuz suçumuz affolmayacak Dur, affetmezseniz affedilmesiniz affetmezseniz affedilmesiniz.